10 Aralık 2020 Antalya Kulmucu Adrasan'dayız. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Ahmet Manay evet. burada e, Kabak Serası'nda e, senelerce sorun yaşadı evet. e, bir tünelin bir orta parçasında bu sene rekor gelişimi denediler sorunu çözmek ve ürünü görmek adına neler oldu burada ne yaşıyorduk hocam burada e, normal mesela sulama sisteminde örnek vereyim, bir 15 dakikalık Hı -hı. bir sulama yaptığımız zaman diğer bütün çemberler suyunu alıyordu Tamam. Bu çemberimiz daha çabuk kuruyordu. İşte soluyordu. Biraz daha şöyle baktığınız zaman diğerlerinden daha alçak ve zayıf duruyordu. Şu anda bu yıl o sıkıntıyı çözdü yani. Yani burada şu su arada şu 300 metrekarelik bir bölümde şey var. Su toprakla ilgili sorunumuz tabii, tabii, vardı. Evet. Bu da bitkinin gelişimine meyve tutumuna her şeye etki ediyordu. Evet, Doğru mu? Aynen. Kabak çeşidi nedir? Seyda çeşidimiz. Seyda Siz kabak yapıyorsunuz herhalde. Tamamlı. Bu sene meyvede, tutumla alakalı ne söyleyebilirsiniz, neler ya oldu me meyveler çiçekte? Şu, şu anda iyi, çiçeğimiz de güzel açıyor. Şöyle Hı -hı. mesela altından bayağı bir toplandı zaten. Şöyle Peki e, diğer yerlerle aynı hasatı yaptınız herhalde. Tabii şu anda aynı hasatı yapıyoruz. Aynı hasatı yapıyorsunuz. Şöyle evet. gösterelim biraz daha, gidelim. Yani, yani burada, Sorumlu dediğimiz şu, şu, bir yerde. Şu anda bir sıkıntımız yok Allah yani aşkına. Yani tutum ve aralıkları da güzel. Yani Şeyin. şu an için ideal bizim için zaten bu. Şöyle gösterelim. Şöyle mesela. Herhangi bir, e, şu ana kadar bir hastalık de yok. Yok bir hastalığımız yok. Yani Peki dikim, dikim yani. tarihi ne zamandı buranın? Dikim tarihi ayın 17'sinde diktik biz bunu. Ekim'in 17'sinde diktik. Ekim 17 diktik. tarihli dikimli. Evet. E, şimdi burayla diğer atmadığınız yer arasında mesela bir erkencilik gözleminiz var mı? Sorunlu olmasına rağmen. Ya Biraz daha şöyle söyleyeyim. Meyveyi biraz daha... Çabuk getiriyor gibi geliyor burası. Çünkü Peki. geçen geçen yıla baktığımız zaman meyvede bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu anda genel anlamda baktığımız zaman da burası biraz daha iyi getiriyor. Şimdi yani. geçen sene meyve gelmiyordu. Meyve olmuyordu. Gelişim sorunu evet. vardı. Bu sene her şey oluyor ve meyve de daha çabuk tabii, geliyor. Tabii, tabii. Evet. Yani toprağın yapısı fiziki şekli düzenlendi. Hı hı. Şu anda iş çözüldü. Evet. Ee, burası kaç dönüm toplamda? Burası 3 dönüm şu anda. 3 dönüm. Siz sadece buraya denediniz. Tabii. Ee, var mı eklemek istediğiniz burada Gördüğünüz farklı bir şey. Yani e, Sonuç böyle toprağında sorun olan arkadaşlar sorunlu bölgeleri atabilirler yani. Biz memnun kaldık Tavsiye sonra. edersiniz. Tabii, yani tavsiye öncelikle ediyorum, Adresan evet. Kulmuz'a Türkiye'deki evet. kaba ürütücülere izleyecekler. Ee, Mümin Bey siz var mı ekleyeceğiniz ziraat mühendisi olarak? Hani, buraya da gelip bakıyorsunuz. Ziraat mühendisimiz tavsiye Hı -hı. etti. Zaten hani özellikle sıkıntılı bölgeyi Hı -hı. geçen yılda kendisi kontrol etmişti. Deneyelim dedi işte denedik buraya. Peki Sonucu bir şey daha yani. sorayım. E, harcadığınız maliyetine göre bu sorunun çözülmesini kıyaslarsanız ne kadar kardasınız yani şimdi onu hesaplayamayız ama bayağı bir kârdayız çünkü şöyle, sezon başından sezon sonuna kadar şöyle, şimdi şimdiki şu anki haline göre e, benim tabii biz buraya öncesini görmedik tamam burada meyve çok düşük alınıyordu evet. hastalık önce buraya çöküyordu tabii. buradan yayılıyordu tabii tabii Doğru evet, mu? Evet. şu an hastalık yok meyve var erken geliyor tabii. Her şey çözülmüş durumda yani, yani bir 300 metrekare e, yani hasarlı bir, dediğimiz bir de tabii. bir de en baş var evet. sadece burası değil tabi orada da çözüldü ee, şu anda toplam burak kaç dönümdü üç dönüm burası. üç dönümün e, bir 500-600 metrekaresi bu şekildeydi evet, evet. E, buraya ne kadar uyguladınız Onu da söyleyin şöyle gelişim. söyleyeyim e, ortalama hani biz e, dönüm bazında şey yapmadık buraya bir, bir tane çuval bir olarak tane aldık biz bir tane uyguladık tamam biz, e, yani 600 metreye biz bir tane çoğalattı. 600 metreye bir tane uyguladınız. Bizim zaten evet. dönüme iki torba şeklinde. Evet. Hı hı. Normal oranı uygulamışsınız. İnşallah seni her tarafa uygularsınız. İnşallah. Bu şekilde var mı eklemek istediğiniz? Mümin Bey sizin de. Bütün üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Aha. Bu ürünü kullanmalarını. Özel, öncelikle denesinler. Kendileri gözlemlesinler ürünün şeyini. Hı hı. Ondan sonra bütün serayı uygulasınlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün e, bir bir aile ailesere gezdik. Kabakla alakalı e, patlıcan vesaire. Geziyoruz. E, bu kabakla ilgili sorunlar e, bu bölgedeki üreticilerde var. Hı hı. İnsanların yani meyve, bu sene meyve, meyve gelmeme sorunu var. Evet. Sizde de meyve durmama sorunu var. Gibi <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Böyle bir şey. Bu evet. bir hormon değil. İlaveten şunu söylemek istiyorum. Fazla uzatmadan e, rekor gübre e, firmamızın rekor gelişim taban Yapraktan uygulanan rekor gübre ürünümüz var. Onu hı hı. da tavsiye ederiz. Hı hı. Özellikle burada meyve satı yaptığınız zaman burada kırdığınız dallardaki hasarların daha çabuk düzelmesi, hı hı. sıcak soğuk stresinin atılması, çiçeklenme, meyve tutumu ve irileştirme Üst aksama çalışıyor. Hı hı. Damlama ise, rekor damlama ürünü de topraktan veriliyor. Dekara 100 gram. İlk uygulama devamında 50 gram şeklinde. Bir, ara, bir ay arayla sezon boyu veriyorsunuz. Köke çalışır. Kılcal kök oluşumu. Toprakta ne varsa verilen bitkiye geçirir, bilecek ne varsa toprakta bağlanmadan bitkinin almasını sağlar. Buradan da bunu anlatalım. Türkiye'ye, tamam. herkese, üreticilere. Yani ben tavsiye ediyorum. Tavsiyelerimizi. E, çünkü farkı biz gördük bu yıl. Hı hı. İnşallah e, gelecek yıl bütün seramızı atmayı Son bir şey daha yani. soracağım, uzattım ama. Burada daha önce denemeleriniz oldu mu? Bu, bu iki noktayla alakalı. Farklı denemeler yaptınız mı? Ya yaptık şöyle. E, orga... Başarı aldınız mı yani? Ya alamadık. Organik madde vesaire hani e, sezon denedik. Hı -hı. E, onları işte hayvan gübresi vesaire biraz daha fazla kullandık. Kullandık şey ama Yine de sonuç gelmedi. Sonuç alamadık yani. E, teşekkür ederiz. E, Seranızı gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Hı -hı. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Selamları gönderiyoruz.